Akışkanlarla yeterince uğraştıktan sonra şimdi basıncın ne olduğuna bakalım. Basıncın anlamı üzerinde düşünelim. Özellikle de belli bir hacmin içindeki gazı ele alınca. Bir gazla bir gazla sıvı arasındaki farkı hatırlayalım. İkisi de akışkandır ve ikisi de konulduğu kabın şeklini alır ama bir sıvı sıkıştırılamazken gazlar sıkıştırılabilir. Şimdi gazlara odaklanacağız. Diyelim ki elimizde bir kap olsun ve içinde de gaz olsun. Peki, bir gaz neden oluşur? Gaz, kendi gaz moleküllerinden oluşur. Şimdi her molekülü bir nokta ile çizeceğim. İçinde bir sürü molekül var. Yani burada gösterdiğimden çok daha fazla molekül var. Ve hepsi rastgele yönlere giderler. Belki bu arkadaş bu yönde hızlanıyordur. Bu, belki yavaşça bu yöne gidiyordur. Hepsinin yani küçük bir hız vektörü var ve onlar sürekli çarpışıyorlar. Ve kutunun kenarlarına çarpıyorlar ve Tabiatı ile buraya çarpınca da hızları değişiyor. Genel olarak ve özellikle fiziğin bu seviyesinde bunun ideal gaz olduğunu kabul ederiz ve bütün çarpışmalara rağmen enerji kaybı olmadığını farz ederiz. Aslında moleküller arası çarpışmaların hepsi elastik çarpışmalardır. Momentum kaybı da yok. Bunların hepsini aklınızda tutun lisede ve LYS sınavında ideal gazlarla uğraşmanız gerekecek. Bu bağlamda şimdi basıncın anlamına bakalım. Basıncı çoğu zaman şöyle düşündük. Bir şeyin belli bir alana çarpması. Basıncı bulmak için şimdi herhangi bir alan seçelim. Mesela bu kenarı kullanalım. Kutunun bu yüzeyine bakalım ve bu yüzeyde oluşturulan basınç nerede? Şimdi basınç milyonlarca ya da trilyonlarca çarpma çarpışma sonucu oluşur. Şimdi size yandan nasıl görünüyor çizeyim. Aynı kenarın yandan görünüşünü çiziyorum şimdi. Şimdi bu küçük gaz molekülleri sürekli buralarda dolaşıyor. Belli bir zaman aralığı alırsak, onlar hep bu yüzeye çarparlar değil mi? Tabii, çok küçük bir zaman aralığına ele alacağız. Ve bu zaman aralığında, bu belki burada durur. Diğeri, belki buna çarpar ve sıçradıktan sonra buraya gelir. Bunun momentumu değişir ve böyle gider. Belki o da bu yönde gidiyordur, şuraya çarpar falan filan. Yani burada anlatılan şey, çok fazla molekül oldu. Herhangi bir anda, illaki bazı moleküller bu kenara çarpacaklar değil mi? Ve çarpışınca da momentumları değişecek. Net kuvvet, şimdi momentumun zamana göre değişimidir. Söylemek istediğim şey şu, herhangi bir zaman aralığında birkaç molekülün momentumu duvara çarpınca değişecek. Bu da kuvveti oluşturacak. Sonra ortalama ne kadar olduğunu düşünürsek, çünkü her molekülü tek tek düşünmemiz çok zor, kinematik ve diğer işlemleri yaptığımızda hareket eden objeleri takip etmiş olacağız. Yani, makro düzeyde gazlarla uğraşırken, her bir molekülü tek tek izleyemezsiniz. Tabii elinizde çok inanılmaz derecede süper bir bilgisayar yoksa. Neyse, belli bir zaman içinde birçok molekülün momentumu değişecek. Aynı zamanda tabii ki duvara etki eden kuvvet de değişecek. Alana x diyebiliriz. Şimdi, eğer bu kuvveti bulursak ve duvarın bu alanını da biliyorsak, basıncı hesaplayabiliriz. Çünkü basınç, kuvvet bölü alandır. Peki, bu ne işimize yarar? Size önce bakış açısını göstermek istedim, şimdi ise size termodinamik için bilmeniz gereken tek bir formül vereceğim. Sonraki videolarda da yapacağımız gibi, size bunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim ve bu sayede umarım daha iyi anlayacaksınız. Artık bir kabın içindeki gaz basıncının ne olduğunu kavramsal olarak en azından biliyorsunuz. Bu metodun haricinde bir formül vereceğim. Bu formülün nasıl işe yaradığını videonun sonunda anlayacaksınız. Genel olarak, elimizde ideal gazla dolu bir kap varsa, kabın kenarına yapılan basınç, aslında gaz olan her yer, çünkü homojen bir dağılım var. İleriki videolarda entropiden de bahsedeceğiz ama kabın içindeki gaz basıncı çarpı kabın hacmi bir sabite eşittir. Sonraki videolarda da, bu sabitin etrafta hareket eden moleküllerin ortalama kinetik enerjisiyle bağlantılı olduğunu göreceğiz. Evet, umarım anlamışsınızdır. Ama neyse ben yine konuyu çok dağıttım. Eğer hareketli moleküllerin, biz orada kalmıştık. Hareketli moleküllerin hızları fazlaysa, kinetik enerjileri de fazla olur. Böylece onlar yüzeyle daha çok etkileşir. Ve böylece basınç artar. Şimdi basınç çarpı hacmin neden sabit olduğuna bakalım. Elimde aynı kutu var. İçinde de bir sürü molekül. Sildiğim yerde size gösterdiğim gibi. Bunlar belli bir oranla, belli bir oranla duvara çarpıyor. Her molekülün kinetik enerjisi tabii ki farklı olabilir. Enerji sürekli değişir çünkü onlar devamlı birbirlerine momentum transfer ederler değil mi? Ama ortalama olarak hepsi verilen kinetik enerjiye sahip. Ve her zaman belli oranda, oranda duvara çarparlar. Ve bu da basıncı oluşturur. Peki, kutuyu sıkıştırsaydım ve hacmini azaltsaydım ne olurdu? Kutu yine aynı sayıda molekül içeriyor. Ama bu sefer onu küçülttüm. Kutunun hacmini küçültüyorum. Bakalım ne olacak? İçindeki molekül sayısı aynı. Kinetik enerjileri aynı. Ortalama olarak aynı hızla hala hareket ediyorlar. Peki farklı olan ne? Farklı olan şu. Bu sefer bu arkadaşlar kenarlara daha sık çarpacaklar. Bu molekül önce buraya çarpar, sonra buraya da çarpar, sonra belki şuraya da çarpar. Yani onlar yüzeylere daha sıklıkla çarpacaklar. Yani momentum değişmek zorunda ve her molekül yüzeye daha fazla kuvvet uygular. Çünkü birim zamandaki çarpma sayısı artacak. Yüzeyler daha küçük. Daha küçük yüzeye daha çok kuvvet var. Ve bu yüzden küçük yüzeyde basınç daha fazla olur. Umarım basınç hakkında yeterli bilgi edindiniz ve hacmi küçülttüğümde basıncın neden arttığını gördünüz. Şimdi diğer bir örnek, elimizde bir balon olsun, balon. Şimdi balonu şişkin tutan nedir? Helyumun iç basıncı ya da balonun içindeki nefesinizdir. Balonu sıkıştırmak daha küçültmeye uğraşırsanız ve eğer bütün yönlerden sıkıştırırsanız bu gittikçe zorlaşır çünkü hacim azalırken balonun içindeki basınç artar. Yani hacim azaldığında basınç artıyor. Bundan da şu sonuç çıkar. Onları birbiriyle çarptığınızda bir sabit elde ederiz. Şimdi tekrar aynı soruyu hacmi daha büyük alarak çözelim. Diyelim ki bu sefer hacim çok büyük. Evet, bunu biraz daha orantılı olarak çizmeliydim ama ne yapmaya çalıştığımı anladınız tahminen. Aynı sayıda molekülümüz var ve burada bir molekül varsa, bir süre sonra buraya çarpar. Sonra duvarlara iki kere de çarpabilir. Ama bu durumda büyük duvarlar olduğunda belki buraya çarpar, aynı süre geçtiğinde belki buraya gelir ama duvara çarpamaz. Ortalama olarak, moleküller duvara daha az çarpar. Bu durumda, hacim artarsa, ortalama basınç ya da kabın içindeki basınç azalır. Evet, umarım konuyu anlamışsınızdır ve şunu hiç unutmayın, basınç çarpı hacim sabittir. Ama bunun detaylarını ilerideki videolarda yapacağım. Şimdi konu uzamazsın. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle.